kim var şu anda ekranda görüyorsunuz ama velakin ben gene de söylemek istiyorum veya o kendisi söylesin kim var yanımda ata, ata bu kral var yanımda arkadaşlar ata. evet şu anda kanalına onun da kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar hem ekranda var hem e, linkte var şu sağ üstte çıkan i butonunda var ata şu musun sen ben ata'yı biliyorum arkadaşlar oyundan önce şey yaptık Ata kımlanıyorum, Zıkımlandım Ata. Şimdi ben şöyle Ata'ya doğru gideceğim. Ata. Arkadaşlık dostluk için geldim buraya. Selamun aleyküm diyerek geliyorum. Avruf! Kendi videomda kendime kışkırma mı yapıyorsun lan? Evet arkadaşlar. Ata! Ata! Evet arkadaşlar, Ata kışkıtma olduğunu söylememiştim size, değil mi? Ya, ya. oturdum, Evet arkadaşlar, buradan Atay'a sesleniyorum. Ağlama, Ata ağlama. Baban gelecek akşam. Ya, Ya, arkadaşlar, Atay'a su ya. O, öyle güzel. Ben burada kilo alıyorum. Ben burada kill alıyorum sizin için. Ben bu oyundan çıkmam abi. Ve birinci oluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar. Harbiden birinci oldum lan. Al. Götümden meşaleler çıkıyor. Neyse ikinci oyuna geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzdayız. Ee, daha demin ata şeye oturdu gördüğünüz gibi. Lava oturdu. Ama ona kışkırtma yaptım. Eğer bir daha bana vurmazsa kışkırtma yapmayacağım. Şimdi şunları bir tahtalara alalım. Ben üst, üst, ben bir lootlayıp geleyim. Evet arkadaşlar lootlandım. Şimdi her şeyimi göstereyim şöyle. Şunları da giyineyim de giymeyi unutmuşum. Tamam giyindik. Ata da... Ata şu misin? misin? Zıpla. Tamam inandım. İnandım. Evet arkadaşlar bir tane track arkadaş. arkadaşlar şimdi ben ortaya yol yapıyorum. Lootlandım gördünüz gibi zaten. Ha Ender var mı? Bence dikkat et. Bence evet. bence gitme. Bence gelme benim. Bence gitmişim. Yani. Benim geldim. yanım cehennem. Neredesin? Ooo çatıya konmuşsun ata. Ooo bana bak atıyorlar ata. Ata koru beni ata. Neredesin? Ata. Neredesin ata? Ben ikinciyorum. Ya geldim. O çatıyı kırdım ben senin için. Neredesin, Neredesin? Neredesin ata? Ver bir tanesini hemen. Hemen bir tanesini al. Şuradakini vuracağım arkadaşlar. Gel benim. Bak. Hadi git içine. Git içine. Evet arkadaşlar, ata bana bak bana sıkan olursa sık. Ata sakın kışkırtma yapma bak. Şu anda çok iyi gidiyorum. Riski atma sakın. Videoda olmasak muhtemelen salak gibi kılatlardık hepimiz. ikimiz de öldürdükse videoda isimde ait. Bir daha gitkamanın Okay. Arkadaşlar hayalet var burada. O bunu o bunu. Gelip gelmiş ya. Attım attım. Ata atamadım. Öldürdün mü? Kaçak da. Evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Eee şimdi oha 46 tane. 46 tane zıkkım. Ben de küçük adaya gideceğim de. Abi. Bir bak bir tane adam bana bakıyor. Ben bir tane adama düştüm mü? Senin tırmandığın yere ben TNT ile gidiyorum. Ben TNT dizdim. Ne biçim bir değişiyim ya? Oh be! son saniyeyi kapattı. Şur, sen misin? Bilmiyorum. Evet. Şüsen mi? oynamayın, abi şu oyna. Oğlum. De gelme gelme gelme. Seni de öldürürler. Hiç kalbim kaldı. Ayy. Abi. Bana mı geldi? <gülüyor> bana mı geldi? Vurdu beni. Ben beni vurdular. Be, ben vurdular. Bana abi, ya? Diyoruz. Hadi yanındaki ya bak yanındaki adamı öldür. Sana hesabımı veriyorum YouTube hesabımı. oyumuz olsun hadi bakalım let's go evet arkadaşlar son maçımız ayda girdik ve mükemmel bir şekilde winner olmayı düşünüyoruz sanki ata her dakika birinci oldu arkadaşlar ne var abi komik mu mı bu sen demek onun zaman bana vurdun mu <gülüyor> sen hatam <gülüyor> Arkadaşlar ben şimdi adamla uğraşacağım. Atayla uğraşmak istemiyorum. Uff. Al şunu. Uuu. Ezberçime. Ben bu vuruşun adına. Ben bu vuruşun adını ezberçime koyuyorum. Yılmaz. Benim şansım. Ben vurmanı zaten. Değme. Değme. Ben Değil öyle dedim. Değme. Vuruşunu yapamadım. Kırk. <gülüyor> oku olmayan giremez. Oğlum sen hmm, ne şey adam be. Gerif valla aşık oldum be. Gerif aşık oldum ata aşık. Bak. Geldin benimle vur. Ata ata ata azır bununla kırayım ata. Elaz <gülüyor> aldım <gülüyor> Hatta ok atacak herif. Ok atacak herif gel. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> Kötü öte bak ya. Ya sen benim götümü ne yapacaksın oğlum? Ooo herif mumurtalıyor lan bizi. Oğlum bak mumurta sevdasına girme bende. Sen ne atacaksın? Şuradan bir çıksın da. Şuradan çıksın. Esmer çime. Ay pardon lan. Allah belanı versin. Önüme götünü çekmişsin. Vuramadım ya. Allah'ım <gülüyor> <gülüyor> Çek götünü <gülüyor> Aha yordun bu <gülüyor> murta adamı ya Aa, Bunu kırabiliyor musunuz? Yarım saattir filmin geride şeyin arkasına geçiyorum Son okum kaldı hata okum varsa bana Oğlum bak vurma lan Vurma vurma Hadi git aşkı ya. Oğlum bak sen vurma sakın vurma sakın vurma Yeride vuruyor vurmadım, vurmadım. Vurma Allah'ın aşkına vurma Allah'a karıştırmamı diyorsun. Hayır Allah'a karıştırmamı. Gördün mü ezber şimeyi? O şükürler mi? Şükürler mi? Allah'a elimizin yüzüme elimizin Hadi bakayım birinci olasının aşkına. Ya ben birinci olurdum. Bak teke tek savaş yapardık işte. Herif birinci aldı. Neyse arkadaşlar e, bu videonun da burada sonuna yayıncı oldu. Olan... <gülüyor> Şu anda aşağıdaki link de var zaten. Takip etmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Öptüm. Good bye. Bye.